Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugünkü videomuzda Samsung'un M31 modeliyle Galaxy A51 modelini karşı karşıya getireceğiz. Yani iki Samsung'u birbiriyle çarpıştıracağız diyebiliriz. Telefonlara baktığınız zaman dışarıdan benzer görünüyorlar desek de benzer görünmüyorlar. Arkadan biraz daha benziyorlar diyebiliriz. Çünkü aynı kamera kurulumları mevcut ama ön taraftan baktığınız zaman daha şık duran. A51 kesinlikle. Peki şunu sorsam size hangisi daha pahalı desem? Muhtemelen A51'i söylersiniz. Çünkü baktığınız zaman... Çerçeveler daha ince, ekran falan daha şık duruyor. Delikli ekran tasarımı, burada demo devik kalmış bir tasarım falan var. İncelik tarafında baktığınızda a bir çok daha ince. Lakin fiyat tarafına baktığımız zaman bu telefon daha pahalı. Peki neden? Daha hızlı? Yok, aynı setleri bulunuyor. Ki biz bunun daha hızlı olup olmadığını bu videoda size göstereceğiz. Ne yapacağız? İki telefonla da açılma sürelerini karşılaştıracağız. Uygulamaları açacağız. Oyuna giriş sürelerine bakacağız. Ve hangi telefonun daha hızlı ya da daha yavaş olduğunu Videoda görmüş olacaksınız. Aslında bakıldığı zaman bu iki model arasında fiyat tarafında önemli bir fark bulunmuyor. Dolayısıyla bu da kullanıcıların kafasını karıştıran unsurlardan bir tanesi. Nedir? Şu Galaxy M31 kısa süre önce satışa sunuldu ve şu anda ülkemizdeki fiyatı 2700 lira civarında. Yani tabii 100 lira eksik ya da 100 lira fazlasını bulursunuz. O ayrı mesele. Bu telefon ise yani Galaxy A51 ise daha önce satışa sunulmuştu ve şu andaki fiyatı 2550 lira civarında. Yani arada 150-200 lira gibi bir fiyat farkı bulunuyor. M31 burada daha pahalı. Tasarım'a baktığımızda aslında A51 çok daha şık duruyor arkadaşlar. Baktığınız zaman bunun çerçeveleri daha kalın. Görüyorsunuz. Burada bir damla çentik var. Burada delikli ekran tasarımı bulunuyor. Ve şu çerçevesi çok daha kalın M31'in. Arka tarafa baktığımızda çok bir fark yok. Ama yine de bundaki çerçeveler. Tasarımın daha hoş olduğunu görüyorsunuz. Bunda düz ve şurada bir ziksel parmak izi okuyucusu var. Bunda ise parmak izi okuyucusu ekranın altında bulunuyor. Teknik özellikler tarafına baktığımızda ise gerçekten çok büyük fark olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Nedir? İki telefonda da Samsung tarafından üretilen Exynos 9611 yonga seti bulunuyor. Bu yonga seti 10nm mm gibi üretim süreciyle geliştiriliyor. Ve işletim sistemi tarafında da One UI içi destekli Android 10 bulunuyor. İki telefonda da yani iki telefonda teknik özellik açısından baktığımız zaman herhangi bir fark yok arkadaşlar. Yani belki RAM tarafında vardır. İşte gerçi burada M31'in 6 GB RAM'li versiyonları da var. İşte 8 GB RAM'li versiyonları da var. Fakat baktığınız zaman bunda da yine ne var? 6 GB RAM var. Yani şurada bizim karşılaştıracağımız iki telefonda da RAM miktarı 6 GB bunu da size Deep Note olarak belirtelim. Kamera detaylarından bahsetmiyorum bilinçli olarak çünkü kamera karşılaştırmasını sonra yapacağız. Yani birinde 64 megapiksellik kamera var işte birinde 48 megapiksellik kamera var falan ama ve bunların tabii şimdi diyafram değerleri falan farklı mercek boyutları farklı. Dolayısıyla çektikleri fotoğraflarda farklı olacaktır. Şimdi size ben kağıt üzerindeki rakamları vererek bunların kamerası şu iyi bu iyi demek istemiyorum. Aynı açıdan iki telefonla da kamerasıyla fotoğraflar çekeceğim ve o şekilde bir karşılaştırmasını yapacağım. Böylece iki telefonun kamerasının hangisinin daha iyi olduğunu daha net anlayabileceksiniz. En azından öyle ümit ediyorum. Şimdi bu karşılaştırmamız arkadaşlar. iki telefonun ben hız limitlerini göstereceğim size. Yani ne kadar hızlı olduklarını göstereceğim. En önce bir kapatalım iki telefonu da. Daha sonra açalım. Bakalım hangi telefon daha hızlı açılacak. Ben bu montajı aslında tabii ne yapacağım? Yukarıdan bir tane kronometre koyacağım size. Böylece hangisinin daha hızlı açıldığında net bir şekilde görebileceksiniz. Dediğim gibi aynı yonga seti bulunuyor. RAM de aynı. İşletim sistemi de aynı. Evet, iki telefonumuzu da açtık. Şöyle getireyim. İki telefon açılıyor şu anda arkadaşlar. Bakalım aynı mı açılacaklar. Evet, şu anda bir M31'in bir burun farkı öne geçtiğini söyleyebiliriz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet, M31 1-2 saniye gibi bir farkla daha erken açıldı bunu da. Beraber görmüş olduk. Evet şimdi menülere girelim arkadaşlar. Menülere girelim. Birkaç tane uygulama açmayı deneyelim. Bakalım e, uygulamalara tepkileri ne düzeyde olacak. Kişilere basalım. Aynı oldu hemen hemen. Arada ben bir e, fark göremedim. Facebook. Aynı. Yani çok bir fark yok. Bildirimler yağıyor bu arada. Aynı. Aynı ve en önemli kıstas PUBG Mobile diyebilirim. Bakalım hop bu ikisinde bir fark olacak mı göreceğiz. Bu arada alt kısımdaki telefonumuz A51, yukarıdaki telefonumuz ise M31. Bunu da sizlere dipnot olarak belirteyim. Şu anda başa baş bir mücadele söz konusu. Evet, güncellemeler kontrol ediliyor. iki telefonda da. İki telefonda da açtı şu anda ekranı. Evet, koşu koşu. Şu anda iki telefonda yükleme ekranına geçti. Yükleniyor. Evet, yükleme ekranına geçti. Bu, bunu saymayalım. Şeyler verdi. Çünkü evet, ikisi de başlaya geldi. Yani arkadaşlar, gördüğünüz gibi iki telefonun PUBG'yi açması esnasında hani herhangi bir gecikme falan filan olmadı. Bir de batarya durumuna bakalım. Son olarak iki telefonun da yüzde bataryası çünkü biz oyunlara girerken bakalım. Hani biraz uğraştık işte uygulama açtık, kapattık, telefonları açtık, kapattık, bakalım bu bağlamda e, bataryaları ne kadar inmiş ona da bir göz atalım. Şöyle bakalım, e, net diyelim görüntümüzü, %98, evet A51 e, %2'lik bir batarya kaybına uğramış, M31. M31'de ise %1'lik bir batarya kaybı söz konusu gördüğünüz gibi %99'a inmiş bataryası. Bu arada şunu da sizlere dipnot olarak belirtmek istiyorum arkadaşlar. İki telefonun bataryasını da sizlere söyleyeyim. M31'de 6000 miliamperlik bir batarya var. Yani bu telefonun en önemli özelliği bataryası diyebiliriz. Ee, powerbank bir telefon. m en diyorum. A51'de ise arkadaşlar 4000 miliamperlik ortalama üstünde bir batarya bulunuyor. Fakat yine de arada 2000 miliamper bir fark var. Dolayısıyla M31'in en büyük üstünlüğü A51'e göre bataryası diyebiliriz. Ama 4000 miliamperlik batarya da bence yeterli. Dolayısıyla tasarımlarına falan baktığımız zaman hızlar zaten gördüğünüz aynı hemen hemen hiçbir fark yok hızlarda. Dolayısıyla tasarımlarına bakarak konuştuğumuzda bence A51 bir tık gibi önde görünüyor. Tabii yine de son kararı verecek olan sizlersiniz. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde bu telefonlarla biz fotoğraf çekimleri de yapacağız. Şu koronavirüsünün kalkmasını biraz bekliyoruz. En azından hani çıkalım dışarıda fotoğraflar çekelim istiyoruz. Daha iyi bir bilgi sahibi olun diye. Fakat şu anda evlere tıkılı kalmış durumdayız. Dolayısıyla çok fazla fotoğraf çekme imkanımız yok ama önümüzdeki günlerde iki telefonun fotoğraf karşılaştırmasıyla da karşınızda olacağız. İki telefonda hemen hemen süreler eşit. Yani uygulama açmaz olsun, açılmazlar olsun çok arada devasa farklar yok. Bunun nedenini dediğiniz gibi aynı yonga setleri ve aynı sistem özelliklerine sahip olmaları işletim sistemine kadar bu iki telefon aynı. Fakat dediğim gibi şu telefonun fiyatı 150-200 lira şu anda daha pahalı. Yani 2700 lira civarında bu telefon ise 2550 lira gibi bir. Fiyata sahip, baktığınız zaman dışarıdan hangisi daha şık duruyor deseler kesinlikle benim tercihim bu olur. Tabii zevkler ve renkler tartışılmaz ama yani göz var, nizam var. Bakıyorsunuz daha kalın, eski bir tasarım, burada delikli ekran tasarımı var ki çok daha şık duruyor. Burada çerçeveler oldukça kalın ve şöyle baktığınız zaman ve ağırlık olarak da, tamam da 6000 mAh batarya var belki ama ağırlık olarak da hayli kendini hissettiriyor. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar farklı telefonların karşılaştırmasıyla yine karşınızda olacağız. Şimdilik bizleri sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.